Bu konuda belirli yayınlar var. Burun yıkamak ve ağız yıkamakla virüs arasında ilişki kuran. Fakat bu ilişkilerin hiçbiri kesin olarak gösterilmiş şeyler değildir. Burun yıkama zaten birçok hastalıkta, üst solunum yolu hastalığı ya da cerrahi sonrası burun problemi olan hastalarda bizim tavsiye ettiğimiz bir şeydir. Çünkü burun sağlığı açısından, mukoza dediğimiz burunun iç örtüsünün sağlığı açısından, faydaları gösterilmiştir ancak özellikle hastalıkları gidermesi ya da ortadan kaldırması gibi bir kesin yargıya varmak çok kolay değil çünkü zaten mevcut sayıya bakıldığı zaman son zamanlarda yapılan diğer çalışmalarda bunu teyit ediyor bunun bir damlacık enfeksiyonu olarak taşındığı ve hızlı bulaştığı gözüküyor bütün yolu enfeksiyonları için geçerli olan hijyen kuralları elbette korona için de geçerli. Dolayısıyla de yapılabilir ama hastalıktan korunmanın ve kaçınmanın kesin bir garantisi olmadığını da bilmek lazım.